Selam ve saygılar. Çok hayırlı bir işin başında bulunuyoruz. Bir mabedin kalıntıları bulunan bir arazi üzerinde üç semavi dinin ayrı ayrı mabedleri inşa edilecek. Bu ne kadar güzel bir şey. Burada herkes kendi mabedinde ibadet edecek ama dışarı çıktığımızda hepimiz beraber oturup Sohbet edeceğiz, müzakerelerde bulunacağız. Bu dünya barışının temeli, bu barışın esası olacak. İnşallah böylece dünyaya güzel bir örnek vererek insanlığın hayrına bir adım atmış olacağız. Biz hizmet olarak bu hususta Türkiye'de kendi içimizde, Cem ve cami beraberliğini düşündük, temelini attık ama Türkiye'nin şartları bunun gelişmesine ilerlemesine imkan vermedi. Her şeyi iptal ettikleri gibi bunu da iptal ettiler. Ama burada inşallah Berlin'de bu güzel düşünce tahk edecek bütün insanları da Örnek olacak. Hayırlı mübarek olsun.